Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık. Bugün senle birlikte yepyeni bir ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Monster Notebook hızlandırma. Yani bilgisayarınızı, daha doğrusu dizüstü bilgisayarınızı hızlandırma gibi düşünebilirsiniz. Ama bazı noktalarda sadece Monster'lara özel bir hızlandırma olacağı için büyük ihtimalle başlığın ilk kısmına Monster yazmışımdır. ikinci kısmına da Notebook hızlandırma olarak yazmışımdır. Kafanız karışmasın. Bunu tüm Notebook olan, kasa bilgisayar olanlar da kullanabilir ama Notebook'lar için daha optimize edilmiş ayarlar var isterseniz hızlıca videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk, ilk şeyimize başlıyoruz. Şimdi masa üstüne geçtik. Ee, i̇lk yapmamız gereken burada en önemli şeylerden birisi buradan CTRL'e A'ya basıp sadece geri dönüşüm kutusu kalacak şekilde isterseniz onu da alabilirsiniz. Buraya masa üstü diye bir tane klasör açıyorum. Hepsini buradan alıyorum ve içerisine koyuyorum. Şu an sadece Tarık klasörü kullanıldığı için bunu atmayacak ama sizde tüm klasörleri atması gerekiyor. Şimdi evet hepsini attı ve görmüş olduğunuz gibi klasörümüz daha doğrusu masa üzerimiz boşaldı. Bunun bize ne gibi faydaları var? Masa üstü açılırken bu ikonların hepsini açmak için yani ek süreler kullanıyor. Bundan dolayı bilgisayarınızın açılış kapanış hızı, alt tap hızları, masa üstüne dönüş, masa üstüne, oyuna geri geçiş veya uygulamaya geri geçiş hızlarınızı etkileyen faktörler bunlar. Masa hep böyle boş kalması lazım. Benim tek klasörüm bu var arkadaşlar. Yani diğer klasör abimin. O yüzden yapacak bir şey yok abim böyle kullanıyor. Şimdi ikinci olarak, ikinci olarak en büyük etmenlerden, en büyük demeyelim de bilgisayar açılış kapanış hızı ve yine aynı şekilde alt tapızını etkileyen büyük etkenlerden birisi olan masa üzerini kişiselleştirme menüsü. Masa üstünü kişiselleştirirken arka planınızı tek renk yapın olabildiğince. Tek renk yapamıyorsanız da böyle gidip şey yapmayın arkadaşlar. Yani bu sanki 30-40 bin liralık sisteminiz varmış gibi gidip 5 bin-6 bin aldığınız monsterları 5 bin-6 bin aldığınız notebookları lütfen gidip buraya animasyonu duvar kağıdı koymayın. Normalde 5 saniyede açılacaksa animasyon koyarsanız 30 saniyede açılır. Ki 5-6 bin liralık bilgisayar liralıklardan bahsediyorum 40 bin liralıklardan bahsetmiyorum onu geçtim oyun oynarken alttap yapıyorum masa üstüne 5 dakikada geçiyor dersiniz bu da çok büyük bir etmen hele, hele animasyonlu doğar o ama benim size tavsiyem düz renk kullanmanız. Siyah. Siyah hem pil performansında sizi çok ileri düzeye getirir. Hem de hani pil kullanımı kısaltır. Hem gözünüzün yorulmamasını sağlar. Hem de demiş oldum gibi bilgisayarınız açılışı, kapanış hızı, altap oyuna girme hızı. Bunlarda da çok büyük etkeni var. Siyah masaüstü duvarının. Ben yaklaşık 2 senedir falan böyle kullanıyorum. Yani gözüme almıyor. Bilmiyorum belki ilerleyen zamanlarda iyi bir bilgisayarım olursa. Tabi animasyonda bir şey koymak ben de isterim ama hani gel görün ki böyle bir bilgisayara animasyonu duvar adı konulmaz. Hani bunu da buradan söyleyeyim. merkez bilsin. Şimdi üçüncü ayarımız olarak bu Monster Notebook'lara özel bir ayar. Yani özürlü oldum yazdım. Şimdi kolay ayarları hiçbir şekilde eninebiliyoruz. Aydınlatma, klavye aydınlatması burası sadece pil performansını etkiliyor. O da hani çok az bir şey etkiliyor. Size kalmış bir şey. Burası güç ayarları Monster Notebook'larındaki en önemli bölümlerden bir tanesi. Herkes burayı yanlış biliyor arkadaşlar. Şimdi bu biz bunu turbo'ya çektiğimiz vakit bilgisayar sanıyoruz ki bakın fan sesi artmaya başladı. Sebebi turbo'ya çektiğiniz vakit işlemciniz, ekran kartınız, RAM'iniz, SSD'iniz, işte fanlarınız hepsi en yüksek modda çalışmaya başlıyor. Kullanılmadığı halde. Mesela şu an benim ekran kartım kullanılmadığı halde ben bunu turbo'ya çektiğim için büyük ihtimalle %100 kullanılıyor olarak gözüküyordur. Ve de yayın açarken işte Premiere Pro'da video render alırken ben bunları çok yaşadım. Ben bilgisayarı aldığımdan beridir turbo modda kullanıyordum. Sonradan bir fark ettim. Premiere'de render alırken bilgisayarımın işlemci sıcaklığı 95-96 derecelere kadar çıkıyor. %100'ünü kullanıyor. Ekran kartını %100'ünü kullanıyor. Ekran kartı işlemci sıcaklık hatası veriyor. Hani çok ısındı. Birazdan kapatılacak diye. Sürekli render'da ben bir hata alıyordum. Render'ı sürekli alamıyordum. OBS yayınlar açmaya başladım. İlk 20 dakikası güzel. 20 dakikadan sonra artık 80-90 derecelerin bayağı bir üzerine çıkıyor. 95-96 dereceleri görüyor. Ben dedim bu böyle olmayacak. Çünkü içerisinde hani güçlü donanımlar olmasına rağmen bunları yapamıyorsa ne anladım verdim paradan. Hani çoğu kişinin düşündüğü gibi. Daha sonra sonrasından Monster Notebook'u aradım işte bilgisayar garantiye olacak oldum ekran kartı bozuk sandım işlemcinin şu var bu yuvar derken meğerse tüm her yer burada bitiyormuş Turbo da aldığınız vakit bilgisayar kullanmak istemese bile işlemcinizin yüzde yüzünü kullanıyor her zaman mesela Google Chrome'da da öyle abi Google Chrome'a giriyorum bir tane sekme açık beynim şişiyor fan sesinden Çünkü Rami bir kere kullanmaya başladığı vakit hepsini kullanıyor olarak gözüküyor ve fanın sesi işte işlemcinin derecesi ona göre artıyor bak mesela normal Premier o da %60 %70 işlemci kullanması gerekirken işlemcinin sıcaklığı 80-82 derecede olması gerekirken 60-70 olacak şeyi turbo modda olduğum için 100'e çekiyor işlemcinin 96-100 derece yani onun gibi durumlarla karşılaşmamak için bunu her zaman ofis modunda tutacağız. Soğutmayı da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz üzer, isterseniz normal. Normalde kalmasını tavsiye ederim. Burası otomatik mod. Ofis modu diye. Hani Office Word'de gezineceğim sanmayın. Çünkü ben ilk başlarda öyle sanıyordum. Ofis modunda tüm ayarlar ortaya geçer. Şu anda işlemciniz ne kadar kullanılması gerekiyorsa o kadarını kullanacak. Hani full yüze veya full çok düşükte kullanmayacak. Siz buranın böyle olduğuna bakmayın. Sistem monitöründe de zaten görebiliyoruz. İşlemcimizin bakın mesela işlemci sıcaklığı 73, ekran kartı 61 OBS çalıştığı için buradaki ayarlarımız da böyleydi. Bu sadece monster'lara özel bir ayardı. Şimdi bir diğeri de geri dönüşüm kusuru. Geri dönüşüm kusurunun her zaman boş olması gerekir arkadaşlar. Her zaman boş olması gerekmez ama hani böyle haftada bir kez, ayda bir kez temizleseniz güzel olur sizin açınızdan. Fakat şimdi Hemen şu an ne yaptım anlamadınız aslında ama şöyle anlatacağım ben sizlere ya buraya yeni zengin, zengin metin belgesi oluşturun tamam buraya silinecek ama silinmeyen niye boşluk bıraktım bilmiyorum ama silinecek ama silinmeyen diye bir klasör oluşturun şimdi çoğu kişi bunu gelip buraya atar ee, geri dönüşüm kutuna koyar yani bu şunun gibi bir şey sildim ya böyle bir saçmalık olamaz hani geri dönüşüm kutuna atıyorsan onu doğrudan boşalt yani o bunu klasör içerisine atmak çok yanlış bir hareket yani yapacaksanız bunu buradan shift tuşuna bas basa tutarak DLT'ye basın ve burada dosyayı kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz diye size sorular soruyor Evet dediğiniz vakit bu silinmiyor sebebi ise Windows arttırı tuşu yani çalıştırı açıyoruz ve buraya ne yazıyoruz Recent sizlerle birlikte ben de yazayım büyük harflere değil Enter dediğim vakit ne oluyor? Yeni zengin metin belgesi burada. Yani bunu buraya attığınızda sonra onu oradan siliniriz. yani bu aslında hiçbir zaman bitmeyecek bir sonsuz döngüye giriyor. O yüzden bilgisayarınızdan yani silinmesi çok zor bir ihtimali geliyor ama buradan da sildiğiniz vakit bilgisayarınızda büyük ölçüde o dosya silinmiş oluyor. Şimdi bir diğerimizse yine çalıştır açıyoruz. Buraya temp yazıyoruz. Temp, temp ne demek arkadaşlar? Temp geçici demek. Hani geçici dosya gibi bir şey denilebilir. Geçici dosya dendiği için Daha doğrusu geçici dendiği için Burayı yine ctrl a shift delete yapıyoruz. Çünkü bunların hepsi geçici gelici dosya. Hani bu da ne oluyor? Mesela bu benim şurada bir tane hard diskim var. Bu hard diski bilgisayara taktığımda bir tane klasörü örnek veriyorum bilgisayarıma attım. Videomun birini bilgisayarıma attım. E, videonun montajını yaptım. Montajı bittikten sonra tüm görüntüleri tekrardan buna attığım vakit. O arada kalan dosyaların bir kısmı geçici dosya olarak değerlendiriliyor. Silseniz bile o tempe düşüyor. Tempe düştüğü vakitte silmeniz gerekiyor. Bilgisayarınızın performansını arttırmanız için. Performansına kastım. Hafızanızda boşluk açılması için. Bu ayarımıza böyleydi. Şimdi hız kesmeden devam ediyoruz. Buraya oyun modu yazıyoruz. Başlat kısmına oyun modu yazıyoruz ve burası kapalı olur sizlerde ama siz burayı açık yapacaksınız. Bu oyun modu bilgisayarınıza 10-15 FPS fazladan katıyor. Tabi iyi bir bilgisayar. Yani orta derece iyi demeyelim de orta derece bir bilgisayarınız varsa ve 10 derece 15 derece 10-15 FPS sizlere FPS desteği sağlayacak öyle söyleyeyim. Benim bilgisayarımda ortalama 10 FPS falan katıyor. Ee, 10 FPS, 10 FPS yani çok düşük demeyin. Çünkü 144 Hz bir monitörüm var. Ben oyundan 144 FPS almazsam oyunun bir tadı çıkmıyor. Ee, 135 FPS aldığınız vakitte yani çırpınıyorsunuz 144-144 olsun diye. Şimdi kendi açımdan bahsedecek olursam O yüzden bu modda çok önemli. Şimdi Xbox Game Xbox Game var. Burayı kapatmanızı tavsiye ederim ama ben burayı kapatmıyorum. Burayı sadece kapatıyorum ben. Geri kalan alanlarını açık tutuyorum. Çünkü bazı oyunları kaydederken OBS'den değil de Xbox Game Bar'dan kaydetmem gerekiyor. Bu yüzden bunun açık olması gerekiyor bende. Ama siz bunların hepsini kapatabilirsiniz. Eğer oyun videoları çekmiyorsanız veya buradan bir herhangi bir video çekmiyorsanız buradan buradan ayarlayabilirsiniz. Ama burayı kapatmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu sizin her şeyinizi listeliyor arkadaşlar. Kenarıya sağ sola bir yere yazıyor. 5 yıl 6 yıl sonra ya belki 5-6 ay sonra Xbox Game Bar'a girdiğiniz vakit şak bak sen bunu yapmışsın sen şöyle yapmışsın sen şöyle yapmışsın diye. Yani önünüze bir sürü grafik sunuyor. Gerek yok boşu boşuna bilgisayarınızın neden performansını etkilesin ki. Şimdi bir diğerine geçiyoruz. Hemen görev yöneticisine girdik ve buradan performans değil başlangıç. Evet başlangıç mesela bu şimdi başlangıç çoğu kişi biliyordur ama ben yine bilmeyenler için söylemek istiyorum anlatmak istiyorum şimdi bu başlangıçta çalışan bazı uygulamaları vardır bilgisayarınızı ilk aldığınız vakit başlangıçta en az 10-15 tane uygulama olur ya genelde 9-10 tane oluyor ama bu Windows Pro kuranlar genelde 12-13 tane oluyor peki bu 12-13 tane ne işinize yarayacak? Şimdi ben burada görmüş olduğunuz devre dışı devre dışı devre dışı devre dışı burada 20'ye yaklaşık vardır saymadım ama 20'ye yaklaşık vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi ben buradan bunun hepsini etkinleştirirsem ne olur biliyor musunuz? 10 saniyede açılan bilgisayarım olur mu bana 50 saniye. Hani 10 saniyede açılmak varken 50 saniyeye çıkar bilgisayarın açılış hızı. Sebebi ise şu. Şimdi bu ne yapıyor? Ee, yine bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum. Eğer siz burayı biliyorsanız aşağıdaki bardan burayı atlayabilirsiniz. Şimdi bu ne yapıyor? Mesela örnek veriyorum. Burada ne var? Spotify. Şimdi ben Spotify'ı eğer devre dışı değil de aktif edersem, etkinleştirirsem, Bakın burada ne yazıyor? Bios zaman hızı 3.7 bu BIOS zaman 3.7 saniye geçtikten sonra benim Spotify'ım bilgisayarda otomatik olarak Windows'la birlikte açılacak. Ve Windows'un açılması gerekirken Spotify hala başlamadığı için arka planda bilgisayarımız geç açılıyor. Ha bilgisayarımız açıldığında direkt karşılığında Spotify çıkıyor? Hayır. Kapandı. Nereye gitti bilmiyorum ama. Hayır. Yine bir şey Spotify'ın açılmasını bekliyorsun Yani çok karışık bir yer arkadaşlar. Burada hepsini kapatın. Yani işinize yaramayacak her şeyi kapatın. Ben tek ear thumps'ı kapatmam bulamışım bunun da büyük ihtimalle bir şey vardır Tam Trump Trumpet hatta sizinle birlikte ben de bunu devre dışı bırakıyorum burada hepsini kapatın arkadaşlar işinize yaramayacak her gün Steam'den oyun oynuyorsanız, bilgisayarınızı her açtığınızda Steam'e girip oyun oynuyorsanız ve ne bileyim Epic Games'e giriyorsanız o zaman Steam'e Epic Games'i bırakın. Her gün Discord'a giriyorsanız bilgisayarı ilk açtığınızda ilk işiniz Discord'a girmekse Discord'unuz açık kalsın. Bunlar kalsın ama siz bunların hepsini e, kullanmayacaksanız, hani günlük hatta kullanmıyorsanız çok fazla o zaman kapatmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu bilgisayar yazdık arkadaşlar. Masa üstünüze varsa masa girebilirsiniz. Şimdi buradan özelliklere tıklayacağım. Şöyle şunun özellikleri... Buradan gelişmiş sistem yerlerini tıklıyoruz ve buradan performansı ayarladıyoruz. Sadece bu görmüş olduğunuz dikler açık kalırsa görsel zevkinizi bozmaz. Ben bunu böyle ayarladım vakti yazı kenarı, yazı tipi kenarını düzeltmesi lazım. Yoksa hani böyle yok saçma salak bir yazı tipi çıkıyor ortaya. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Herdu yazı yazı yazı. Ekran yazı tipi düzeltme. Bunu uygula dediğiniz vakit bu üçü açık kalsın. İsterseniz sadece bu da açık kalabilir. Diğerleri çünkü biraz kötü yani. Bunların en iyi performansını ayarlarsanız Biraz göz zevkinizi bozabilir. Haberiniz olsun. Benden size tavsiye. Buradaki ayarımız da bitti. Şimdi hemen burayı kapatmadan sol taraftaki bildirim eylemler. Buradan bildirimlerin hepsini kapatın. Benim mecburen açık tutmam gerekiyor. Çünkü bize gelen mailleri, postaları almak olarak okumamız gerekiyor. O yüzden bende bu zorunlu açık. Hani keyfimden açık değil. Haberiniz olsun. Size tavsiyem eğer size çok fazla mail gelmiyorsa maille umursamıyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Bizim mailler biraz önemli olduğu için mecbur açık durmak zorunda. Şimdi odaklanma yardımı. Burada sadece yalnızca öncelik olabilir. Yalnızca alarmlar da olabilir. Kapalı da olabilir. Bura kapalı kalsın. Burada Büyük ihtimalle full açıktır. Burayı da full kapatın. Yine şekilde. Burası da bu şekildeydi. Şimdi bir diğer alan yine klasikleşmiş bir şey olan buradan güç seçeneklerine geliyoruz ve burada dengeli ve özel plan bir hani Kendi oluşturduğum planlardan bir tanesi. Şimdi buraya geliyoruz. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada eğer performans, işte ne bileyim çok kalite yazıyorsa bunu oraya çekebilirsiniz. Ben de yazmadı için manuel olarak ayarlıyoruz. Buradan direkt işlemci güç yönetimi en düşüğü %5 olacak şekilde. E, i̇şlemci soğutma ilkesi de aktif olacak. Yoksa işlemciniz yanlar. Prizde de en yüksek. Bunu buradan %100 yapıyorsunuz. Ekran. bu Buralara pek gerek yok. USB. Aa, bir de Intel. Grafik maksimum performans olarak ayarlayacaksınız. Onun haricinde yapmanız gereken bir şey yok burada da. Şimdi Nvidia denetim masasını kullanıyorsanız yani bilgisayarınız içerisinde Nvidia'nın bir ekran kartı bulunuyorsa burayı açacaksınız ve notebooklarda genelde burada bu kadar bölüm olmaz. Normalde burada 3 bölüm olur ve ben size bunu geçenki videolarda anlattım. Bunu BIOS ayarları üzerinden Monster notebook'larda sadece BIOS ayarları üzerinden Intel'in grafik kartını yani işlemcinin ekran kartını kapatacaktınız ve ne yapacaksınız Intel'in GeForce RTX 2060 serisi RTX serisine başlıyor bu olay. RTX'inizi açacaksınız ve keyfinize bakacaksınız. Sadece RTX'iniz çalışacak. Bunu da Monster Notebook'un kendi videosu var. Gidip oradan da izleyebilirsiniz. İsterseniz benim oyun testim var. Orada anlattığım olayı. Alttaki bardan yine orayı görebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Burada hemen şimdi görüntü ayarlar. Abi bak burak kalitede olmayacak. Burayı benim tercihlerimi kullan ve şuna önem ver diyeceksiniz. Burayı performansa çekeceksiniz ve uygula diyeceksiniz. Bu görmüş olduğunuz gibi bak kaliteden çok size böyle pürüzsüz bir yapı verir ama sizin grafik kartınızı yükseltir. Yani performansını yükseltir. 15 alacaksanız 15 FPS alacaksanız 25-30 FPS alacaksınız. Yani iki katına çıkacak demiyorum ama e, bayağı bir arttıracak. Şimdi bakın burada ne var? Bakın 900M kalite yüksek performans. Bu açık duracak. Sebebini ben de bilmiyorum. diyorlar genelde. Tamam burası da açık dursun. Çok fazla yapmayacağım. Bak güç yönetim modu. Abi, buraya maksimum performans olması lazım. Her zaman maksimum performansı tercih et. Gölgelendirici bellek kapat. Var mı başka? Var mı başka? Gama düzeltmesi. Dursun. Pek şüpheli değilim. Şey. Biraz şüpheliyim. Otomatik seç değil abicim. Bana RTX'imi ver. Ben burada RTX kullanıyorum. Bana git RTX'imi seçtir. Bir Ahmet. Burada bakalım bakalım başka var mı? Sanal gerçeklik tercih edilen uygulama kontrolünde. Tamam burası da böyle kalsın bakalım. Burayı da uygula diyoruz. Ve sonra bilgisayarımız çöküyor falan diyormuşum. Bunların da hepsi şu an tek tek, tek uygulanıyor. Ve uygulandı. Buradan çözünürlük değiştirme var. Yani yeni önleme hızınız 144 ise 144'de kullanın bak bunu 70 herzi çekiyorsunuz hani biraz aptallık yapıyorsunuz sonra da gelip diyorlar ki ya ben oyun oynarken 144'de çekiyorum işte oyun oynamazken 60'a çekiyorum neden pilimi çok yiyor. yani bu dünyada görebileceğiniz en saçma bahanelerden bir tanesidir böyle bir bahanesi de yoktur kullanacaksan adam akıllı git 60 herzi kullan ya da 144 herzi kullan ama lütfen varsa 144 herzi destekliyorsa bir zahmet git onu kullan dijital sesleri ee, birden çok ekran ayarla burada dokunacağımız başka hiçbir şey yok. Ve ve ve ve ve ve ve ve en son olarak giriyoruz buraya. Temp Temporal Files. Temporal Files. Evet. Temporal Files olması lazım. Buradan geliyoruz ve ne yapıyoruz? Bak geçici dosya. 25 GB. Ya 25 GB'lik ne yapmış olabilirim? Çok merak ediyorum. Hani 25 GB tutacağını Abi tutamaz oğlum, 23 GB tutun? İndilenler kalsın. Burayı da al. Hani 23 GB'di? 130 MB diyor. Burayı da siliniz vakit. Bilgisayarınızdaki her şey maksimum performansa çekmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Tebrik ederim sizleri. Gelin bir el sıkışalım. Bundan sonra bilgisayarınıza herhangi bir kasma donma, varsa, ben yani ne bileyim bilgisayarınızda bir yavaşlama varsa artık geri eski gelecek dediğim tüm ayarları tek tek yaparsanız sizleri seviyorum. Diğer videomuza görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.